Bu bir türkü, toprak çanaklarda Güneşi içenlerin türküsü Bu bir örgü, alev bir saç örgüsü Kıvranıyor, kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor Esmer alınlarda Bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları Ben de sardım o örgüyü ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gelindik. Sıçradık, şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan kayalarla kupan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın üşmesin bizimle yola evinde ağlayanların gözyaşlarını Boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kavuğunda yaşayanlar İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor Sen de çıkar gözünün kafesinden yüreğini şu Güneş'ten Düşen Ateş'e Fırlat Yüreğini Yüreklerimizin Yanına At Akın Var Güneş'e Akın Güneş'i Zapt Ediceğiz Güneş'in Zaptı Yakın Biz Topraktan Ateşten Sudan Demirden Doğduk Güneş'i emdiriyor Çocuklarımıza Karımız Toprak Kokuyor Bakır Sakallarımız Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak, Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengeline yıldızlara asarak, Ölülerimizin başlarına basarak, Yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok, onların matemini tutmaya. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tutuyor. Kalın tuğla bacalar, kıvranarak ötüyor. Haykırdı en önde giden, emreden, bu ses bu sesin kuvveti, bu kuvvet, yaralı aç kurtların gözlerinde perde vuran, onları oldukları yerde durduran. Kuvvet, emret ki ölelim, emret, güneşi içiyoruz sesinde, coşuyoruz, coşuyor, yangınlı ufukların dumanlı perdesinde, mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor. Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Toprak, bakır, gök bakır, haykır güneşi içenlerin türküsünü haykır, haykıralım.